Bir satış yapma. Aa yedi bir tane. adam vurmuşlar burada. Burada bot vurmuşlar. Bak burada bir e, UMP var. Şurada. Mark enemy's death crate. bisa gelemez abi buraya Bak burada bir MP var. I got supplies. Abi M4 kim bulmuş ki sen bulacaksın. Star <gülüyor> <Doğru. gülüyor> Buldum. gel uçalım abi ya ben şey gidiyorum etkinlik alanına gelmezler param yok Yetmez yetmez. Aa dur ben nasıl içiyorum? Dur dur ben maske çıkarmayı unuttum. Malum korona var abi. Ben de diyorum kahve neden boğazma gelmiyor ya maskeyi sıra sıktım olmuş abi sen dersin abi param yok teşekkür ederim abi Sağ ol abi sana da bak rüzgar var orda rüzgarı gibi bir şey var bu da Evet, buraya tekneyle gelmiş zaten. Yukarıda onlar fight diyor herhalde. Al drop da çatışıya düşmüş. İnşallah alamazlar. Sesim yok ki. Yok. Tamam. Nasıl olsa canakya'mız var. Buna bayılmam. Abi kitnomun bir şey yok bende bu adımda. Bu adamlar biz oynayana kadar şey yaparız. Adam var. Adam var havadan gelirse öldük. Teşekkürler. Ben adamın yerini göremedim ki daha Sargı kit bir şey var mı enerjici Yok yok abi o zaman kalsın kalsın sıkıntı yok aşağı düştü aşağı düştü aşağı düştü adam bayıldı o o o bayıldı abi eminim mumyası vardı hatta mumyası İnşallah direk görmüştü. Zaten en tepesinde az önce üzümlerinde bir adam atladı bu arada. Abi nasıl olsa bir hakkımız var ya Gel oynayalım Zaten dostlarımız eriş gibi. Bu gibi bir patladı. bomba girdi Help. Adama bomba attım da Bir de yumruk kattı köpek evi Abi kötü şey demedim ki Bir de reddetti şeyi Mücadeleyi Korkak Ama niye o adam anılca şat yat bir şey yaparız aynı anda aşağı atlarız vururuz adamları inşallah geliyorum ben de az kaldı Abi havada gömür nasıl yedi? Atlayamadım ki. Atlayamadım ki, tutmadı.